Ahmet ve ailesi lokantada yemek yediler, bütün aile için toplam 52 lira hesap geldi ve Ahmet servisten çok memnun kaldığı için yüzde 25 bahşiş bırakmaya karar verdi. Yüzde 25. Karson yaşadı. Evet, Ahmet bahşişle birlikte toplam ne kadar para bırakması gerektiğini hesaplamak istiyor. Ahmet'in kullanabileceği denklemleri seçiniz ve bahşiş dahil toplam ödemeyi bulunuz. Evet, Ahmet bahşiş dahil nokta nokta nokta lira ödemelidir. Bizden Ahmet'in bahşiş dahil toplam ne kadar para ödeyeceğini bulmamız isteniyor. Bu değere biz x diyelim. Bunu düşünebileceğimiz birkaç yöntem var. Örneğin ödeyeceği toplam tutarla yemek bedelinin oranını düşünebiliriz. Yemeğin bedeli %100. Ahmet ise bu %100'ü ve artı bahşiş olarak da bunun %25'ini ödemek istiyor. X bölü 52 Eşittir. %100 artı %25. Bunu %125 olarak yazabilirim, değil mi? Bölü %100. Sağ taraftaki seçeneklere bakarsak, bu seçenek bizim bulduğumuzun aynısı. Sadece eşitliğin değişik tarafına yazılmışlar. Bu seçenek doğru. Bunu işaretleyelim. Bu seçenek çok mantıklı. Bahşiş artı yemek bedeli, bölü yemek bedeli eşittir ödeyeceği toplam tutar bölü, yemek bedeli. Tabii diğer seçenekleri de gözden geçirelim. Doğru olan başka seçenek var mı? Bir kontrol edelim. Bu seçenekte yemek bedelinin %100'e oranının, ödeyeceği toplam bedel bölü, %125'e eşit olduğu söyleniyor. Bu da anlamlı gözüküyor. Bunu tekrar yazalım. Yemek bedeli %100 ise, bu oran %125 olduğunda eşitliğin geçerli olması için toplam ne kadar ödenmeli? Paydayı %25 yükselttiniz. Ödeyeceğiniz toplam tutarı bulmak için payda da %25 yükseltmelisiniz. İkinci seçenek de doğru. İlk seçeneğe de bakalım. %100'ün %125'i oranı x'in 52 oranına eşittir. Bu ifade doğru değil. Çünkü sol tarafta yemek bedeli bölü toplam yemek artı bahşiş var. Sağ tarafta ise yemek artı bahşiş payda, yemek payda da yazılmış. Sağ tarafta eğer 52 payda yazıyor olsaydı doğru olurdu. Bu seçenek yanlış. Sorda Ahmet'in ne kadar para ödemesi gerektiği sorulmuştu. Bunu da hesaplayalım. Buradaki denklemi kullanalım hemen. Eşitliğin her iki tarafında 52 ile çarparsak eşitliğin sol tarafındaki 52'ler sadeleşir. Sağ tarafta ise sağ tarafta ise %125 bölü %100 çarpı 52 olur. %125 bölü %100'ü 1,25 olarak yazabiliriz. Çarpı 52. Hemen şu kenarda çarpalım. 1,25 çarpı 52. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Elde var 1. Eklersek 5 eder. 2 kere 1, 2. Sıfırı yazalım çünkü 50 ile çarpıyoruz. 5 kere 5, 25, 5'i yazdık, elde var 2, 5 kere 2, 10, artı 2, 12, 2 yazdık, elde var 1, 5 kere 1, 5, artı eldeki 1, 6, 0, 5 artı 5, 10, 0 yazdık, elde var 1, 2 artı 2, artı elimizdeki 1, eşittir 5, 6'yı aşağı indirelim. Ondalık noktasından sonra 2 basamak vardı. 1, 2. 65 lira. Bu doğru. 52 artı 52'nin 4'te biri, 52'nin 4'te biri 13 eder. 52 artı 13'te eşittir 65. Ahmet eğer %25 bahşiş vermek istiyorsa 65 lira ödemeliymiş. Karson yaşadı dediğimiz gibi.